Bir ...hadise ve yalanlamış oldu. Önümüzdeki e, sene içinde e, bir şeyler vardı, haberler dönüyordu tabii ki. Bununla ilgili de birkaç şeyleri oldu ama yine ser verip sır vermedi aslında diyebiliriz. O da derin bir psikolojiden çıkıyor. çıkıyor çalışıyor şu anda. Hem annesinin e, intihara teşebbüsü çok çok iddialar döndü biliyorsun evet. abi. Hem ondan dolayı ama iyi gördüm. İyi gördüm. Ben de psikolojisini yani... Yeni bir yaşama adım atacağını sinyallerini veriyor. Mutlu, gayet e, Bilemiyorum mutlaka bir profesyonel Yardım almıştır kesinlikle. Sanatçılarımızın, oyuncularımızın Televizyoncularımızın Yani kısacası topluma hizmet veren Herkesin, insan olan Herkesin profesyonel Yardıma ihtiyacı vardır Hayat iniş çıkışlarla doludur yani, Pes kesinlikle. etmeyin, yola devam edin Yalnız akıllıca, mantıklıca Yeni koşullarda devam edin efendim. Bu çok Aynen. önemli Aynı dediğin gibi abi. Bir uçağın hareketlenip en yükseğe çıkıp sonra inmeme gibi bir durumu... Durumu yok. yok. Sürekli zirvede Düşse kalamayız. Düşse, bile, yani. Düşse Uçağ, bile bir inme, bir inme, inme durumu, durumu var. Kesinlikle. bile bir inme durumu var. O yüzden yani. hayatı az önce ne dedik? Düzenli beslenerek, düzenli uyuyarak, düzenli okuyarak... Düzenli kendimizi geliştirerek, ayakta ve hayatta profesyonel yardım alarak gerekirse kalmamız mümkün. Yaşayalım, yaşayalım, uzun, kaliteli yaşayalım. Evet, hayatın önemini bahsedeceğiz. Düzenin önemine ben de biraz değinmek istiyorum. Düzen çok önemli. Ben hayatım boyunca hep düzenli bir şekilde ilerlemeye çalışmışımdır. Ee, bazen bu hastalık boyutuna da gelebiliyor aslında. Ha, dengeli. Değil mi? Dengeli ve düzenli diyelim. Evet bunun önemi çok çok fazla zaten ee, Bunu da buradan değinelim Ünlü oyuncularımız için de her zaman dediğimiz gibi Bir çıkışın bir de düşüşü Düşüş demeyeyim de inişi var diyebiliriz tamam. Bir iki dakikamız Ekrem abi var mı Şimdi daha başka nelere başka? dikkat etmek istiyor Gerek çocuklarımız olsun Gerek gençlerimiz olsun Tabii. Gerek yetişkinlerimiz Gençlere tavsiye olsun. vermek çok önemli Gerçekten Tam gençlere tavsiye Hatta şu ana kameraya dönerek söyleyeyim Bakın görüyorsunuz Sanatçısı olur, oyuncusu olur, bilim adamı olur, iş adamı olsun. Zaman zaman eğer dengeli ve düzenli e, sosyal yaşamı sürmezsek, iş yaşamını düzenlemezsek, düzenli ve dengeli beslenmezsek, düzenli ve dengeli okumazsak, düzenli ve dengeli mesleğimizi geliştirmezsek düşüşlerimiz çok olur. Ahvahlarımız çok olur. Ama inanın olsa bile onlar bile bir ders veriyordur. O yüzden siz tekrar düzenli beslenerek, düzenli okuyarak, düzenli kendinizi geliştirerek, düzenli ve dengeli beslenerek, gerekirse düzenli ve dengeli psikolojik yardımlar alarak, pedagogik destekler alarak, koçluk yardımları alarak, böyle sosyal platformları izleyerek, sanal ve gerçek alemde hayatınızı düzenli ve dengeli Kurarak Yeni bir dünyayı sizler kurabilirsiniz Ve devam ettirebilirsiniz Bizim lütfen güzel yönlerimizi alın Başarılı yönlerimizi alın Kötü davranışlarımız biz büyüklerinde olabilir Bunları almayın Ama bunlardan şunu alın Ders alın Bizler her zaman yanınızdayız Arkanızdayız Ayakta ve hayatta kalın Kendinizle ve sevdiklerinizle barışık kalın efendim. Bu, Buradan bütün oyuncularımız olsun, dizi oyuncularımız olsun, sanatçılarımız olsun, sosyal yaşam Uçan Kuş TV izleyenleri olsun. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün sizlerle beraber olmaya çalıştık. Profesör Doktor Ekrem Çulfa ve, ve Ben Gökhan Kaya olarak. E, Tayyar abi tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. bugün olamadı sizlerle ama Pazartesi sizlerle olacak umarım memnun kalmışsınızdır bir sonraki programda artık Tayyar abiyle görüşünce dek diyelim e, bugün de hoşçakalın İyi akşamlar.